Yüzdelerle biraz alıştırma yapacağız. 16'nın yüzde kaçı 4'tür? Burada isterseniz videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Çok kolay. Burada diyor ki, 16'nın yüzde kaçı 4'tür? Aslında 16'nın hangi oranı 4 eder demenin bir başka yolu. Bu oranı yüzde olarak yazmamız isteniyor. Bu 4 bölü 16 demektir. Bu da eşittir 1 bölü 4. 4, 16'nın 1 bölü 4'üdür. Ama sorumuzun cevabı tabii ki bu değil, çünkü bize hangi orandır diye sorulmamış, yüzde sorulmuş. Yüzde olması için bir şey bölü 100 olarak yazmalıyız. Yüzde 100 birimin kaç tanesi olduğu gerekli? Buraya eşittir soru işareti bölü 100 yazalım. Bunu düşünmenin farklı yolları var. Paydadaki 4'ün 100'e ulaşması için 4'ü 25' 25'le çarpmalıyım. Demek ki payda 25' 25'le çarpmalıyım diye düşünebilirsiniz. Kesrin değerinin değişmemesi için hem pay hem de paydayı aynı ile çarpıyoruz. 1 bölü 4 eşittir 25 bölü 100. Yani 100 birimden 25 tanesi. Bunu da %25 olarak yazabiliriz. Bunu düşünmenin bir diğer yolu ise 4 bölü 16. 4'ün 16'ya bölünmesi anlamını taşıyor, değil mi? O zaman 4'ü 16'ya bölelim. Sonuç bir ondalık sayı olacak, değil mi? Bu ondalık sayıyı da kolayca yüzdeye çevirebiliriz, diye düşünüyorsunuz. Ki öyle zaten. Şimdi bölme işlemini yapalım. 4'ü 16'ya böleceğiz. 4'te 16 yok. Ondalık noktasını koyalım. Buraya da bir 0 ekleyelim. 40'te 16, 2 kere var. 2 kere 16, 32. 8 kaldı. Bir 0 daha indirelim. de 16, 5 kere var ve kalanımız yok. Bölme işleminin sonucu 0,25. Demek ki 4 bölü 16 eşittir 0,25. Veya bunu 25 bölü 100 veya %25 olarak yazabiliriz. Hepsi bu. Çok kolay.